Evet arkadaşlar, merhabalar. Ben Berk Yusunar. Ee, bugün yanımda Boğaziçi'den mezun olmuş bir Zeyn'i var, Profesör Doktor. Kendisini e, Boğaziçi'nde okumuş ve Uluslararası İlişki Fakültesi'nde öğretim görevliliği yapmış birisi. Bugün hem 3. Dünya Savaşı'nın hem de e, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında birazcık konuşma yapmak istiyorum kendisiyle. E, kendisini aradım, çağırdım. Sağ olsun e, reddetmedi. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Ee, i̇lk başta size şunu sormak istiyorum. Evet, ilk sorum şu, Rusya Ukrayna'ya neden saldırdı? Ya bence toprak sevdası yüzünden saldırdı. Evet, e, bana göre de hani eskiden Rusya Federasyonu çok büyük bir devletti ve e, parçalandı. Biliyorsunuz soğuk savaş zamanında parçalandı. Ukrayna da bu parçalanmış devletlerden bir tanesi olduğu için saldırdı. Ama şimdi şöyle, mesela Finlandiya. Ne bileyim e, aşağıdaki Kazakistan bölgesinin bazı bölgeleri de Eskiden e, Rusya Federasyonu'ndu, Azerbaycan bölgesi, Ermenistan ya Onlara da saldırabilir mi? O toprakları alabilir tabii. Içinde. ki Rusya özgüvenli bir devlet Zaten NATO ile kafa tutuyor Aynen öyle ya Bence şöyle bir şey yapabilir e, Finlandiya, İsveç'e saldırabilir İskandinav ülkelerini Ondan sonra da acaba kaybettiği toprakları Ermenistan, Azerbaycan gibi onlara saldırabilir mi? Hani saldırırsa diyeceğim. peki bir e, dünya savaşı olur mu yani çıkar mı? 3. dünya savaşı zaten çıktı. Evet, o zaman ikinci sorumu soruyorum. E, sorum şu, şimdi üçüncü dünya savaşı diyelim ki geldi çatlı kapımıza ve e, NATO ve Rusya savaşa girecek. Hangi taraf kazanır ve bu dünyayı ne gibi şeyler bekliyor? Şimdi hangi taraf kazanır bunu kimse bilemez ama NATO bir farklı üye, üye olduğunu biliyoruz notaya. Aynen öyle. Ama Rusya'nın yanında dünyanın yarısını oluşturan Çin ve Hindistan var. Tabi Kuzey Kore de var. Evet, doğru. Bu nedenle böyle bir savaşın milyarlarca ölüme yol açabileceğini de biliyoruz. Tabi bu ölümler işimize eriyebilir. Şimdi dünyanın nüfusu cidden fazla. Mesela toprak bütünlüğüne baktığımız zaman Türkiye'de mesela bir buğday fiyatı bile şu anda 100 lira oldu. Un fiyatı daha doğrusu. E, zaten Türkiye'de şu an 80 milyon insan var Yemek yetişmiyor Hani baktığımız zaman bir etin kilosu bile 100 TL olduğuna göre Hani yemek sıkıntısı da var insan nüfusu da çok fazla Hani ben bunu şey demiyorum Thanos parmağını ışıklatsın Yarasını yok etsin mantığıyla değil Ama böyle bir dünya savaşı çıkması Bu kadar insanın ölmesi Kısa zamanlı bir vadede evet dünya için zarar olabilir Ama uzun vadede dünya için Sağlıklı bir politika değil mi? Bence çok sağlıklı Politika. Evet çünkü şu anda zaten çok fazla nüfus var. Hani evet 3. Dünya Savaşı'nda evet masum bebekler ölecek, çocuklar ölecek, kediler, köpekler ölecek, insanlar can verecek ama hani bu dünya için aslında iyi bir şey çünkü bu dünyayı insanlar yok etti. Ormanları kim yakıyor? İnsanlar yakıyor. Aynen öyle. Yani 3. Dünya Savaşı'nda peki biz ne yapmalıyız? Diyelim ki bugün, e, ne dediniz? örnek veriyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kalktı ve dedi ki işte Amerika'dan bize bir bomba geliyor. Ama hani İstanbul atılacak. Biz ne yapmalıyız ki biz şu an yüzüne oturuyoruz. Biz ne yapmalıyız? Şimdi şöyle ki, her yerde sığınak yok. O yüzden belediyelere kaçmalıyız ya da bankalara. En güvenli yerlerin belediyelerin altındaki sığınak olduğunu düşünüyorum. Tabi böyle bir bilgi elimizde yok. Ama koskoca belediyeler bunu düşünmüş olmadılar. Evet, bence de. Peki ya şöyle söyleyeyim. Askeri bir saldırı oldu. Örnek veriyorum. Yunanistan bugün 3. Yunan Savaşı çıktı Ve zaten Amerika bize bomba attı Fırsattan istifade işte İstanbul'u topraklarını almak için e, Büyük Yunanistan hayalini gerçekleştirebilmek için İstanbul'a saldırdı asker çıkar Mesela şey, şuradan buradan her taraftan askerler geliyor İstanbul'u fethetmek için Biz ne yapmalıyız? Hani biz farklı ülkeye mülteci olarak kaçmalı mıyız yoksa vatanımızı sizce korumalı mıyız? Eğer vatanımızı korursak Hani ee, biz alabilir miyiz? Yunan, Yunanistan'a karşı ne yapabiliriz? Çünkü onun arkasında kocaman bir Amerika var. Ne yapmalıyız? Bence kendinin çok zeki olduğunu düşünenler hariç herkes silah dükkanını basıp elin silah kuşanıp vatanını korumalı. Tabii Anladım. çok zeki olduğunu düşünenler. Kendilerini boşa öldürüp harcatmamalılar O zaman hani tıp okuyanlar Ya da demedim doktor olanlar Bu ee, sağlıkçıların Birinci safta değil de arkalarda durup Ön saflarda savaşıp Yaralananları iyileştirmesi gerekiyor Yani onlar hemen eline silah alıp Savaşmamız gerekiyor doğru mudur? Tabii ki doğru Peki ya diyelim ki 3. Dünya Savaşı çıktı Avrupa Birliği hangi tarafta olur? Hani Avrupa Birliği'ndeki ülkeler Amerika'ya mı saldırır? Ki Avrupa Birliği'nde evet NATO üyeleri de var ama onlar dışında hani mesela NATO'da NATO'ya üye olmayan ülkeler hangi safta yer alır? Rusya mı Amerika mı? Ya da daha da önemlisi çünkü Rusya evet tek başına değil sonra onun yanında Hindistan var 1 milyar nüfusu var Onun yanında Çin var, Kuzey Kore var, Irak var bunlar çok güçlü devletler Hani NATO'ya karşı eminim ki bunlar çok hasar verebilir Sizce savaşın kazananı kim olabilir? Yani Türkiye hangi safta olmalı? Yani Türkiye en az e, ekonomik krizle, en az ölüm sayısıyla hangi tarafta yer almalı? Türkiye tarafsız kalmamalı kesinlikle. Bence Türkiye Rusya'nın yanında yer almalı. Ama biz şu an NATO'dayız ve NATO Amerika'ya bağlı. Yani biz NATO'dan çıkmalı mıyız ya da NATO'yu satıp ee, biz aslında sağ gösterip sol vuracağız falan mı diyoruz? Aynen öyle. Sağ gösterip sol vuracağız. Ha, yani şöyle diyorsunuz, Amerika'nın yanında olduğumuzu söyleyeceğiz ama böyle bir savaş durumunda Amerika'yı satıp Rusya'nın yanına geleceğiz. Tabii ki, Gizli anlaşmalarla Rusya'nın yanına gelmeyeceğiz. Yani...